Bu arkadaş giymiş bunu tamam. Oha. Oha lan. Oha abi. Attığınız zonetler bu abi. tişörtlere gidiyor. Atmadan önce bir daha düşünün. Şimdi ne desen. Ay çocuğa ay ne de. diyeceksin ki buraya? Ne, ah, ne gibi bir yorum ya yazacaksın yani? Ah, Yuh be. Ya bu çocuk üşüsün mü? Oğlum üşüsün. Yok bu üşümesin abi. Bu normal. Ya buna yapacağım. Ne, ne yapsın bu adam? Ya bu adam. Ya olmuyor anladın mı? Olmuyor. Çok denedi. Çok denedi. Gerçekten çok denedi. Yok be... Sen de koy. Bu ne ya? Salak. Adamını sikerim be. Bu ne koy. Ne <gülüyor> yapayım ben bu Aliviç'in Mesut Can Tomay getirdiği şey, hediyeleri de mi ben giymeyeyim? Hediyeleri giy ama. Hediye oğlum. Ne yapsın? Bu çocuk hediyeyi çöpe mi atsın? Yaksın mı bu çocuk çöpe mi atsın? Bak. Arkadaşlar ailemiz için böyle giyiniyor Kemal abi. Ramazan anlamazlar ki. Ne adam her şeyi Erdem. Ne yapacaksın ya? Kemal bu Versace'nin üzerinde. Versace en sevdiğim marka. İşe bak sponsor. <gülüyor> Erdem olayları çözüyor. Yu. Yu. Sana 20 TL'ye 30 TL'ye gördüğüm bir tişört kendisi. Varda. Ben... Yuh be kuzu Giy giymiş ne kuzu dedi 30 liraya alıyorum Aynen kuzini, kuziden özelmiş bir daha piç bak kuzide izlenmeye başladı ya Hemen Abi oraya da özelmiş 3 çizgi Orjinalini almış ha Orijinal. almış, Baba ya. adidas giyiyorsan bilmiyorum yani ne kadar orjinalini alırsın Buraya Yok artık yani Artık yani gelip de bana böyle Ali <gülüyor> X Mert Kombin 10... 2316 TL mi Bir dakika Nasıl ya? Ya? ya bir dakika ne şey adam? De, Yani bu çocuk Yoga yaparken üşüsün mü? Rahat etmesin mi? <gülüyor> <Ya bu> çocuğun. <gülüyor> Alim şu abi de duruşa bak. <gülüyor> <gülüyor> Alim şu abideki duruşa bak. <gülüyor> Bir şey diyeceğim ama. <gülüyor> Bir şey diyebilir misin? Diyelim tabii ki dedi. O fotoğraf boydan bu tarafı yarım. Doğru diyor. Doğru diyor. Yarın yarın... Yiyorsa o adam da boydan çekilsin. Doğru mu? Haa yiyorsa ha. çekilsin o Aynen öyle. Baba. Reklama ayrı. Tamam mı? Reklama ya ayrı. Bir tane. Bir dakika abi. Ben konuşmak istiyorum. Ben konuşmak istiyorum. Ya bir mavi yazıyor diye 150 lira verilir mi? Ya? Oğlum bu kadar marka şeyi olmayın lan. Takıntınız yani. Bu ne bu abi? Bu takıntı Düşsen nereden geliyor? sen al ya? istersen bu Eee... Eşof mantı, şeyi kapşonluyor. Ya ya ben Caferle, buraya yazayım mavi. Buraya yazayım. ile paçalı don giyerdin. GF. Sen Cafer'den paçalı geldin ya. Cafer Sen... paçalı don yerdin ya. Oğlum bak. Ben size hep bu örneği veriyorum. Ortamın değişebilir. Kazandığın para değişebilir. Üstün başın değişebilir. Ama için değişmez. Karakterin değişmez. Ben bugün konuştuğumda. Yino you know, köylü. Hayır. You know. You know helal olsun Kanka bu oldu. adamın işte bak helal her şey değişse de her yani. şey değişse de bu adamın <gülüyor> karakteri <gülüyor> ve bu Kanka adamın olsun. karakteri yok, <gülüyor> Twitch'te, yok. Twitch'te yok Twitch'te yok 109 değil 1500 olsa yine helal olsun amına koyayım helal olsun Şimdi helal kardeşim. olsun ben, olsun ben de e, televizyonu izliyordum yayına denk geldim. E, Kaç TL'ye aldın televizyonu? Bu arada Çay TV'de de eş zamanlı yayınındasın Kemal Filgin. <gülüyor> Orada da büyük bir kitlem var. Seni seven çok güzel insanlar var. Sağ olsunlar, Herkesin sağ de selamları var. E, ben şunu Çay söylemek TV'den istiyorum. <gülüyor> Oraya zaplıyordum da. Eee... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yayına gireyim dedim. <gülüyor> ee, şunu söyleyeyim, o üzerindeki ne kadarmış fiyatı ne yazıyor? 149 TL yazıyor, değil mi? 149. Helal olsun. Helal olsun. Ben onu kaç aldım biliyor musun? Kaç aldım? 2 i̇ki, iki tanesini 200 TL'ye aldım işte. Helal olsun. Ele oğlum, oh sen God. buna iki tanesini Hem... 300 e almış ol, yine biz bir şey demezdik bu arada. Hayır, ama bir şey oğlum, diyeceğim. Bak, zaten çarçur ediyor. O da izleyicisinin izleyicisinin parasını çarçur etmiyor bu adam. Yani şimdi ben illa burada. Aldı Bazı arkadaşlarda montlar var. Jordan montlar var. 2500 Aynen öyle TL. aynen öyle Diyorlar aynen öyle derelere, aynen öyle aynen montlar. aynen, aynen, öyle. Montlar. aynen, aynen öyle. öyle doğru söylüyor aynen adam doğru öyle. söylüyor. <gülüyor> gereksiz abi. Gereksiz Baba bir yani. de bir de daha sen daha yayına girmedin çağrı bahsediyordum. Ben daha Twitch'te Ondan... dostluk arkadaşlık ve karakteristik olarak yani bu kadar hızlı ivmeyle e yükselen ve karakterine hiç ödün vermemiş daha böyle senin gibi bir adam görmedim yani. Tam bunlardan bahsediyordum. Asansör bile değişmemiş bu arada. Asansör. Asansörü sene, değişmedi lan adam. Yapıyorsun. Troll yapıyorsun. Eyvallah yani yapabilirsin ama biz de, şöyle söyleyelim. Adam sattıma özelliği yok bende anlatabiliyor muyum? Baba biz evet. troll mü bir şey yapmadık ki. Yani Allah bin doğru söyleyecekseniz hani bir sene müsaade verirlerse tabii. Yine <gülüyor> de geçer. 30.000'de ezansak bizi kimse yarı yolda bırakmadı Ben bu işi severek yapıyorum kanka. Oo Kendim demek ki bırakanlar yapıyorum. var. <gülüyor> helal olsun. Helal olsun. Hayır, Düşünmek lazım kim. Sen Uuu. de severek yapıyorsun. Ben de severek yapanlardan biriyim yani Biliyorum canım biliyorum. Gel oğlum ben gerçek trollemiyorum lan. Vallahi doğruyu söylüyorum ben. Argün doğruyu söylüyormuş. Eller ana attım. Ya yapmayın oğlum, yapmayın milleteceğini. Oğlum millete gelicem var ya. Ya na yalın ayak mı yürünsün? Eller ana. Yalın ayak ya mı parmak, yürünsün? Parmak arası terlikle şıp şıp mı çıksın yani? Nedir yani? Ben onu anlamadım. Ya da Clay Thompson ne yapacak? Şu ayakkabıyı almadın. Bu adam nasıl basket <gülüyor> oynayacak? Ne yapacak bu adam? Bu adam şu ayakkabıyı almasın Clay ya Thompson bir şey anta bak. Ben sana neden aldığını söyleyeyim bu Kemal'in neden aldığını. Bu adam bu ayakkabıyı almasa bu adamın banka hesabına bu para girmeyecek Clay Thompson'ın. Golden belki sen nasıl şampiyon olsun? Belki de bir Golden maçında bunun moral bozukluğuyla bir üçlük kaçıracak. Ya bu ayakkabıyı aldım bu adam böyle gülümsedi ya. Böyle foto attı ya bize bu adam. Eyvallah Kemal'cim yazdı sonradan. <gülüyor> ben buna para da vermedim değil mi? <gülüyor> Doğru bu sponsorlu geldi, geldi? Clay Thompson. Lakers'a mı geldi? Lakers ne yapıyor? All time mı topluyor 2020'nin? Anlamadım ki ben. Jurox'te kombi ve fiyatı. Bakalım arkadaşlar. <gülüyor> Senin niye fok balığı gibi çekiyorsun? Şey? <gülüyor> kanka, kanka bu habersiz çekim. <gülüyor> Orası bu kendini çekmesin. Niye habersiz çektin Haberiniz, kendini? <gülüyor> haber, haberim yok oğlum. Haberim yoktu çekeyim. Bari poz vereydin amın akıyım. 129 TL. Bir şey söyleyeceğim. Toplam fiyat da ciroksa dahil mi yani 2300? <gülüyor> Kaka Kdve dahil değil. <gülüyor> Çünkü dahilse fiyat uygun geldi anladım. Kdve dahil Brooklyn, değil. Brooklyn, Kyrie Irving e, tişörtü 350 lira. 500 liraya bir tane mont, mont. Deri değil oh, ama abi. gerçek deri değil. 315 lira, e-shopman altı. <gülüyor> 1049 TL Buna 50 lira fazla verir misin kanka? Buna kusura bakma. Buradan da linçimizi yapalım. Eee, ha öyle mi Bu orospular da beleşi yaşıyor. Ben size söyleyeyim ha. Vallahi diyor. Vallahi beleşi. Yaşıyor. Bu Manchester forması takımdır, şeydir. Eee, bunu Pudi hediye etti. Hayvan koruma günüydü bugün. <gülüyor> Sağ olsun abisini getirmiş bir taneci şey bunu. Pudingin elisi bu. Lan bu diye. Helal lan bu Ya bu orospu bu nerede? Bunun lan götünde bunun bok vardı. tamam mı? <gülüyor> bunun götünde <gülüyor> boku biz temizler daha çocuktu temizleyemezdi bu. Ya, Kemal içerden bağırdık Kemal amına, abi yani. bitti diyordu. amına Kemal gidiyordu siliyordu temizliyordu. Bak size net diyorum ya bunu pudralardık ya bunun götünü. Vallahi diyorum bu pişik bu, olmasın diye. Bu, bu ne oldu bu ne? Büyüdü ya, büyüdü ağa, ne abi, amına, çok büyüdü ya. çok büyüdü Hayır abi. o üstündeki renkleri de görmüyor ki amına koyayım niye alıyor? Eray şey ceketi diyor, yeşil diyor. diye almıştı diyor bak. Evet. evet. <gülüyor> görmüyor ki o rengi Hiç de şey görmüyor. Şey değil, Ciddiyim buna bakmıştık. Oğlum Eşim sende de bak çevirip yapalım. çevirip aynı şeyleri koymuşlar ha. Ben Öyle. anlamadım ki linçletmeye mi çalışıyorlar amana koyum. 50 kere aynı şeyi koymuş yani. <gülüyor> Ali tişört <gülüyor> afedersin ama boşlukta daha iyi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Havaya daha çok yakışan ilk kez bir tişört gördüm <gülüyor> Ali şaka lan şaka. Kardeşime her şeyin en iyisi yakışır. Android, hey, dolandırıcıyım yine de bozmuyorum seni. <gülüyor> hayır hayır vallahi şaka şaka. Arkadaşlar. Oo 1 Kasım'da diyor ha. Ali de 1 Kasım'da öyle. yayını açıyor arkadaşlar. 1 Onunu sikeyim. Adama baksana be. Ha siktir ya. Adamın ha, bir duruşa ha, bak. Adamın bir duruşa ha, bak. Bir. siktir ya. İzmir'in dedikodusu oldu oğlum bu adam. Millet plajlara geliyordu. Bir fotoğraf çekilelim, bir görelim. <gülüyor> kızlara falan göreceksiniz Hakan. Neyse bu aralar kızlar da demeyeyim de yenge işi var galiba. <gülüyor> Nasıl bu şey kombini evet. Anne düşürür kombini. Bu söylem yani. Bak bu şakaları yapılıyor ya bu şakalar. Bak şakaya asla şaka düşkünüz ya biz. <gülüyor> Aynen şaka öyle. bağımlısıyız biz amına koyayım. Bağımlısıyız Hakan. Ben buradan Varsa abi, uzman varsa tedavi istiyorum artık yani <gülüyor> Gerçekten şaka şimdi başımıza... yapmayalım artık. Oğlum bak ya. bu şakaların bedelini hep bize diyoruz yine dönüyor <gülüyor> yine bize diyoruz. Bu şaka bağımlılığından lütfen kurtarın beni. <gülüyor> Buraya bizermiden. Çette 3 tane farklı kız ismi saydılar Yenge olayları vardı önce. Ya şöyle eee Çağrı daha opsiyonlanmamış. Samet Ortaam opsiyonlanmışlar. Samet Ortağı mı opsiyonlandı arkadaşlar onu söyleyeyim <gülüyor> Raksana'ya mı opsiyonlandı Raksana'ya opsiyonladık şimdi ona e, vampir dizileri izletiyorum Netflix'ten <gülüyor> Güneşe çıkmamaya başladı artık gece diye takılıyor Bak Çağrı abi, gece bir şey olsun. Ya, Çağrı kendi açıklar arkadaşlar ben şimdi bir şey demeyeyim burada Ya ne açıklar oğlum manyak mısın? <gülüyor> Zaman <gülüyor> Zamanı geldiğinde Açıklayacaksan Olur. açıkla gerçekten doğru Adamın doğru, niye ben. önünü kesiyorsun ya Neydi o kesiyorum oğlum sanki Allah Allah. Sen ya amına. Ya şunu söyleyeyim ben. Henüz ben kimseyle e, bir münasebet içerisinde değilim Herhangi bir <gülüyor> dur, durumum yok. Münakaşam yok. <gülüyor> <Münakaşa'm, Münakaşa'm>. münakaşa. <gülüyor> bir şeyim yok. Herhangi bir durumum yok. Ama buradaki orosportamla bu şakalara ittiriyor şiiriz ama da biliyor <gülüyor> muyum? Bunlar yapılıyor yani. Tamam da bu bir şey diyeceğim ama buradaki ortam ve buradaki yapılan şakaların aslında senin üzerinden dalga geçmek için amaçlı yapılan şeyler değil. Burada senin mutluluğunu düşündüğümüz, evet, yani. biz de bir gün elinde, kolunda bir insan görmek istediğimiz için. Seni de mutlu, seni de sevgilisiyle huzurlu, evli mutlu çocuklu. Ben de istemez miydim Kemal şurada çay, çay oldu beyim. Efendim şimdi, tamam hanım geleyim efendim <gülüyor> çöp dökeyim ben falan. Ben de istemez miydim bu ortam olsun isterdim ama şimdi ne yapacaksın yani bu işler kadar kısmet. Yani gönül işi aga bunlar yani. Doğru değil. Burada bakmayın makarasını yapıyoruz arkadaşlar ama beyim derken Beyim ne hanım mı diyecekler? <gülüyor> ya onlar oğlan, manluştun. beklendi. Ben gidiyorum beyim diye. O çıktı <gülüyor> bana diyor beyim diye. Etoro ilişkiden bahsediyorum ya. Allah Allah. Mete Gel oğlum bak şey Mete burada takılıyordu çağrı bu arada. <gülüyor> Mete ben en sonunda sana opsiyon vereceğim ben. <gülüyor> Ya, Ekipten bir iki kaç kişi çalışacağız yani. gibi bir bakalım yani duruma göre. Evet arkadaşlar devam, devam edelim. <gülüyor> arkadaşlar Kegren'in gözlükleri doğru yakınlaştırın. Anasını ben çıktım. <gülüyor> Oğlum ben çıktım lan burada. Gözümdeki gerçeği gördünüz mü? <gülüyor> ya duramıyor ya. Orada duramıyor. Orada şey yapıyorum değil mi? <gülüyor> bak bu 10.000 like almazsa Big Boss Safe tartışılır falan. Aa yarın toplantı var ha. Unutmayın. Kanka toplantı var be erken uyuyayım. Bak Oruz bu yine geç kalma kovulacaksın. <gülüyor> çağır, çağır bak çağır lütfen ha çağır. Kanka, lütfen, kanka, adam 3 toplantı yaptık 4'üne geç kaldı amına koyayım. Nasıl kaldı? Bak, düşün yani artı bir var olmayan bir toplantıya bile geç kalınmış şekilde hatırlandı bu adam. Bak düşün yani 4 değil abi 3 dedi. En son Okan abi yemin etti koşacak kapıya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben şöyle söyleyeyim ya zaman problemim var arkadaşlar yani bu bir gerçek artık yani bunu artık saklamanın gizlemenin ya herkesin zaman problemi vardır o yüzden ben mesela birisini beklediğim zaman sinirlenmiyorum çünkü bende de var aynı problem karşımdakinde de vardır ama, o yüzden ama... daha dikkat edeceğim ama bu insanları umursamadığım işte ciddiye almadığımla alakalı bir harbiden şey harbiden öyle yani. enteresan bir dileyleme var sende yani hani evet. herhangi bir şey değil herhangi bir yere yetişmeyi falan değil ya mesela Dün senin yayında konuştuk ya mesela RDR oynayacağız tamam mı yani oyun oynayacağız ya yayında oyun oynamak koyayım ne kadar zor olabilir yani Yani nedir Abi ya Oyun, <gülüyor> ya oyun, oyun, oyun bağımlılığından bağımlı, değil oğlum yani bir birlikte bir şey oynayalım diye biz birlikte ne zamandır oyun oynamıyoruz koyayım Oynamıyoruz Şurada hafta sonu dedim ki Jurok sen ben toplan senin ekip benim ekip atları alalım tamam mı Çıkalım Doğru. yollara. Bir vahşi batının da Yahşi batı mı? Ne zaman? Ya yapalım bu hafta sonu yapalım mesela ya. ya Cumartesi, R2 pazar. RDR 2 Yok bir Cirok sen birden oynayalım dedik biz. Oo Onu Ali. <gülüyor> <gülüyor> Onu, hani Onu hani bunlar <gülüyor> mu sikir? Onu mu Ben sana demiyor <gülüyor> mu? Burada bedava şaka yapma bak. <gülüyor> Ali ben sana demiyor mu? 80 <gülüyor> derece <gülüyor> işçi kolonyayı ya yapma yapma artık bozma Ya bir şey ya. diyeceğim ne ne illa 3 santim şakası mı yapalım kegiye buna mı gidiyoruz oğlum gerizekalı abla bak abla ben demiyorum gülmem ağlamamız lazım durum vayma buna koyayım ben bak içme demiyorum 80 <gülüyor> Aa, bak, derece istiyorum 80 bak, bak yine geldi pipi şakası